Merhaba sevgili dostlar Bugün size problemler nasıl kurtuluruz nasıl kurtuluruz değil de problemler nasıl olsa bitiyor anlatmak istiyorum Er ya da geç bitecek başka bir yolu yok Hayat bir nehir gibi devamlı akıyorsun insan bir nehir ve devamlı akıyor Eğer mutluysan da bir gün bitecek mutsuzsan da bir gün bitecek Nasıl? izlediğim filmler bitiyor, bir film izliyoruz ve bir sonu geliyor, bir alışverişe bir yere gidiyoruz, bir markete gidiyoruz ve çıkıyoruz. Bir eve giriyorsun, çıkıyorsun, er ya da geç başladığın bir iş mutlaka bitiyor, hayatta bitmeyen hiçbir şey yok, Allah hariç her şey başlar, doğar, gençleşir, yaşlanır ve ölür. Hayatta bitmeyen hiçbir şey yok, senin problemin bitmeyecek zannediyorsun. Her şeyin bir başlangıcı bir sonu var ve elbet bitecek, sular durulacak, nehir akacak. Hiçbir zaman hep gece olmayacak, hiçbir zaman hep gündüz de olmayacak. Hayatta bir denge var arkadaşlar ve denge hep gidecek. Denge, yani hayatta dengesiz oldu bir an hiçbir zaman yakalayamayacağız. İlahi bir denge her zaman o dengeyi koruyacak ve Gül sen gül bahçesinde olacaksın. Güllerle beraber olacaksın. Ama kesinlikle diken olacak arkadaşlar. Ve bunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Her zaman yani mesela eğer sen Musa isen kesin bir firavun olacak. Niye firavun oluyor biliyor musun Musa isen? Firavun neden oluyor biliyor musun? Çünkü Musa'nın kendisini tanıtabilmesi için firavuna ihtiyacı var. Düşünsenize firavun diye bir kral var ve diyor ki ya bir Musa diye biri çıkmış kim bu diyor. Bir gelsin bakalım diyor. Bir gelsin bakalım diyor ve Musa Aleyhisselam'ı kendi ülke çapındaki en ünlü sihirbazlarla yarıştırıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Otomatikmen ülke onu tanımaya başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a ihtiyacı var. Çünkü o zaman çok daha hızlı tanınmış oluyor ve her zaman arkadaşlar sen ne kadar iyiysen aynı oranda kötülükle seninle beraber gelecek. Denge. Ne kadar çok gündüz varsa o kadar çok gece de olacak. Ne kadar çok cömert varsa o kadar çok cimri de olacak. Ve bunların hepsisini büyüten şeyler olacak. Her zaman bize destek verecek ama biz bunun çok farkında olmayacağız. Musa'nın kendisini tanıtması için Firavuna ihtiyacı olacak. Peygamber Efendimizin kendisini dünyaya duyurabilmesi için Ebu Cehil'e ihtiyacı olacak ve senin de kendini aşman için İlla ki, seni kovalayan bir senin bir sıkıntıya, probleme, acıya ihtiyacın olacak Çünkü o seni büyütüyor olacak Farkındasın ya da değilsin, farkındayız ya da değiliz arkadaşlar Her zaman ilahi denge devam edecek İnsanlar zulmeder Kader adalet eder, kader adil davranır Sen emek verdin, mücadele ettin ama dedin ki bunlar bana haksızlık yapıyor dedim. Evet, birileri iyi, kişiler sana haksızlık yapabilir ama Allah ilahi denge diyecek ki sana bu senin hakkında deyip başka bir bahane bulup, başka bir sebep bulup sana doğru getirecek ve er ya da geç problemlerin bitecek, tüm acıların ortak tek bir özelliği var arkadaşlar, tüm acılar biter Hayatta bitmeyen hiçbir acı yok ve her şeyin bittiği gibi acın da bitecek ve o ilahi denge var ya arkadaşlar hani aslında ben size kuantumdan bahsetmek istiyordum. Aslında bu haftaki planladığım şey boşluğu anlatmaktı, kuantum anlatmaktı. Nasıl istediğimiz her şeyi kendimize çekiyoruz bunu anlatmaktı. O boşluk var ya arkadaşlar, o boşluk bizim için çok önemli. Şu an bir arkadaşım var. Şu anda Elazığ'da ve boş durumda. Hiçbir iş yapmıyor. ve ben ona dedim ki Evet bazen boşlukta olur insanlar, o boş taraf aslında bizi bir yere hazırlıyordur. Ya mesela Nietzsche'yi biliyor musunuz? Nietzsche kalkıyor, dağa gidiyor, Yıllarca dağda kalıyor. Bir gün dönüyor dağdan, diyorlar ki nereden geliyorsun? diyor ki cennetten geliyorum, nereye gidiyorsun? diyor ki insanlara bir şeyler öğretmeye gidiyorum. Gitmiş dağ üç yıl dağda kalmış, dağda bomboş ama sonra diyor ki insanlara bir şeyler öğretmeye gidiyorum. Boşluk arkadaşlar, hayatımızdaki boşluktur aslında bizi bir yerlere doğru hazırlayan. Peygamber efendimize peygamberlik gelmedince önce ne yapıyordu? Bir mağaraya gitmişti, bir mağara ve kendisini okur yazarlığı da yok, ne yapıyor orada, kitap mı okuyordu? Ne yapıyordu, arkadaşlara sohbet mi gidiyordu? Boş, mağara, o boşluktan sonra geliyor ve dünyayı değiştirmeye başlıyor. O boşluktan sonra geliyor ve diyor ki, ben peygamberim. Ve bizim hayatımızda da bazen böyle boşluklar olur ve biz Böyle hani sanki bir talanın adası bırakılması gibi bir boşluktayızdır. Boşlukta yaşıyoruzdur. Ve ya niye olmuyor başlar dizesi acele etmek isteriz. Bir an önce olsun isteriz. Aslında o boşluktur belki bizde gerçek istediğimiz hayale doğru götüren şey. İster inanın, ister inanmayın sevgili dostlar? Yaşadığın her şey bitecek. Mutluluk ya da mutsuzluk. Acı ya da zevk hepsi bitecek. İnsan bir nehir gibi bakacak. dolayısıyla ne çok kazandım diye sevinmenin bir anlamı var ne de çok kaybettim diye üzülmenin bir anlamı var, hepsi bitecek. Hayatta bitmeyen hiçbir şey yok, girip de çıkmadığın hiçbir ev yok, girip de çıkmadığın hiçbir okul, hiçbir park yok, İzlediğin ve bitmeyen hiçbir film yok, her şeyin bittiği gibi senin acılarında bitecek kesinlikle bitecek. Bundan önceki tüm acıların bittiği gibi senin acıların da bitecek. Ve biz o acıları biterken bazen bir boşluğa maruz kalacağız. Ya şu an bir şey yapmıyoruz. Şu an bir iş yapmıyorum. Şu an bir çalışmam yok. Aslında o boş dediğimiz an bize hayata belki asıl bağlayan an. ve ben bunu ayrıntılı bir şekilde kuantumu ayrıntılı bir şekilde anlatmayı ve bizim istediğimiz şeyler nasıl bize geliyor İstediğimiz her şey nasıl bize geliyor bunları ayrıntılı şekilde size anlatmayı istiyorum, düşünüyorum ve bu haftasında kuantumu anlatacaktım, ya yani nasıl oluyor da ben bir şey istiyorum başıma geliyor, nasıl oluyor da aklıma gelen başıma geliyor nasıl oluyor da korktuğum şeyler başıma geliyor bunları anlatmayı planlıyordum ama neden bilmiyorum zihnime böyle hikmetti bugün ve bugün her acının biteceğini sana söylemek istedim her şey gibi nehirin aktığı gibi acılarında akıyor gelecek hafta ayrıntılı bir şekilde kuantum anlatacağım istediğimiz her şeyi nasıl bize çekiyoruz Atom altı parçacıkları düşündüğümüz her şey nasıl bir enerji olarak çıkıyor ve geri bize dönüyor nasıl aklıma gelen başıma geliyor nasıl korktuğum başıma geliyor ve bu kuantumcular, bu kuantum sıçrama neymiş bunlardan bahsedeceğim çünkü neden bu zihnimde belirledi biliyor musunuz arkadaşlar, çok videolar izliyorum, kuantum anlatan çok kişilerin videolarını izliyorum hepsi çok güzel şeylerden bahsediyorlar ama baktım ki bizim milletimize çok uygun değil, ben bizim milletimize uygun şekilde anlatacağım yani birazcık olaylar havada kalıyormuş gibi ya pozitif düşünce pozitif olacak, E düşünüyorum olmuyor diyorlar ya niye pozitif düşünce pozitif olmuyoru anlatacağım belki de yanlış düşünüyoruz pozitif düşünüyoruz ama belki düşünme şeklimiz yanlış bunlardan bahsedeceğim İşin bu tarafını fark ettiğimizde arkadaşlar, her şeyin bir enerji olduğunu, her şeyin bir yerden bir yere aktığını fark ettiğimizde işte o zaman hayat birdenbire her şey yerine oturmaya başlıyor. Musa isen, Firavun'un olacak ve o Firavun olduğu için Musa büyümüş olacak. Ve senin hayatında illaki seni daha çok yukarıya doğru götüren sen acı zannettiğin, problem zannettiğin şeyler olacak ve bakacaksın ki aslında onları birer nimetmiş. Çok sonra fark etmiş olacaksın. Bir gün oyuncağını kaybettin, üzülüyordun. Ağlıyordun değil mi? Ama o oyuncağını kaybetmenin acısı bitti. Bir gün sınava hazırlanıyordun. Ve sınavdan düşük not almıştın, üzülmüştün. Acısı bitti. Bugün de başka şeylere ağlıyorsun. Emin ol bunlar da bitecek. Tüm hocaların ortak bir özelliği var. Hepsi biter. Tüm problemlerin akar ve akıyor. Sevgiyle kalın güzel dostum. Hatta aşk ile.